Sana hiç basit kelimeler sunmadım Ne feryat ne vigen ahvalim ahlak oh, Süslü cümleler hiç üstüne oturmadı düşünce bu yönde saplanıp kaldı Sol yanımda devrimi ama götürdü Sağ yanımsa beş gündür gündüzlere küs Gözlerim gecelere sakinlik derdinde Sanki ben yıllardır kendimle süs Işıl'a gelmişin aksine Sakinlik elleri Vaktinde söz verin Bir defa kaçmak mı derdin? Bilmem ne dersin? Bileğime sardığım kokuna mı tesir? Seni sığdürdüğüm ilk gökyüzüm Bana sarf ettiğin söz günü Bunu fark ettiğim son gün bugün Günü kurtaracak sonu yok bugün <gülüyor>